Sevilen program gelinin mutfakta, haftaya bomba gibi başladı. Yeni gelin bilge yarışmaya katıldı. Günün birincisine geçmeden 8 Haziran Cuma gününü hatırlayalım. 8 Haziran Cuma günü kıyasaya mücadele yaşandı. 8 Haziran Cuma günü ilmik tatlısı yapıldı. Haftanın birincisi başak olurken, Yurda Nur ise sonuncu oldu ve yarışmadan elendi. 11 Haziran Pazartesi en yüksek puanı kim aldı? Yeni yarışmacı kim ve hangi yemek yapıldı? Detaylı lere geçelim. 11 Haziran Pazartesi günü yarışmaya Bilge ve Kaynanası Münevver katıldı. Bilge 24 yaşında nişanlı. Bilge'nin memleketi Artvin Hova. Kaynanasının memleketi ise Kayseri. Kaynana Münevver Hanım ise eski muhasebeci. 11 Haziran Pazartesi günü köfteli bezelye yemeği yapıldı. Fatih Yürek, köfteli bezelye listesini gelinlere verdi. Kaynanalara da 1,5 dakika verdi. Kaynanalar da gelinlere tarif ve dikkat edilmesi gerekenleri söyledi. Daha sonra kaynanalar izleme odasına geçtiler. Yemekleri yapmaya başlayan gelinler arasında söz dalışı oldu. Ve ayrıca yeni gelen kaynana eski kaynanalar ile söz dalışına girdi. Başak ve yeni gelin adayı Bilgi arasında tartışma yaşandı. Başak Bilgi'nin daha evli olmamasına laf söyledi. Ayrıca Başak, Hatice'nin becereksiz olduğunu yüzüne söyledi. Günün puanlaması ise şu şekilde oldu. Başak 13 puan, Hatice 12 puan, Özlem 9 puan, Bilge 12 puan aldı. Günün birincisi Başak oldu. Özlem ise sonuncu oldu. Tebrikler Başak. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.